Godfrey, bize Ife'nin öneminden biraz bahsedebilir misin lütfen? Ife, tanrının dünya üzerinde yarattığı beş kutsal şehirden biridir. Aynı zamanda Nijerya ve Afrika'daki ilk kutsal şehirdir. Ife hem dünyanın merkezi olması hem de insanların atalarının burada yaşamış olması açısından çok önemlidir. Kısaca Tanrı'nın toprakları diyebilir miyiz? Hem Tanrı'nın topraklarıyla, hem de İncil'deki cennet bahçesiyle alakalı. Ben, İfe'nin doğusunda, İfe'ye 15-20 dakika uzaklıkta bir kasabadan geliyorum. Hepimiz biriz, aynı yerden çıktık. Benim de kökenim İfe'ye dayanıyor. İFE, tüm Yoruba'lar için çok önemlidir. Hem yaratılışın merkezi, hem de Yoruba kültürünün geldiği yerdir. İşte bu yüzden önemlidir. Hepimizin içinde var. Çok önemli. Eğer bu koleksiyona bakacak olursan, buradaki kafa heykelleri hakkında... Ne düşündüğünü bize söyleyebilir misin? Bu güzel bir soru. Ee, Yoruba kültüründe otorite kafadan gelir ve kafaların güç merkezi olduğuna inanılır. Bana göre de otorite ağızda değil kafadadır. Ife dini açıdan da önemli ve belirli dini inançları simgeliyor. Evet bu kafalar otorite merkezini temsil ediyorlar. Birini tanımlayan şey kafadır. Yani vücut kafayı tanımlamaz. Kafa başlı başına bir varlıktır. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla biz bu kafaların dini inançlarla da bir bağlantısı olduğunu düşünüyoruz. Yoruba olduğun için Hristiyansın, öyle değil mi? Evet, Hristiyanım. Peki bu topraklara ve kültüre ait diğer geleneksel inançlara da inanıyor musun? Bu topraklarda yaşayan insanlar için ego diye bir şey yoktur. Hepimizin yolu aynı. Evet, ben bir Hristiyanım. Ama şu an benden kral olmamı isteseler, hayır diyemem. Geldiğim yerde annem kralların soyundan geliyor ve beni ya da çocuklarımı, oğullarımı her an kral olmamız için çağırabilirler. Hristiyan olduğum için buna hayır diyemem. Kurallara uymam gerekir ve eğer uymazsam kötü şeyler olabilir. Evet. Biz, e, Nijeryalıların batıl inançları çok kuvvetlidir. Sizden istenen bir şey yapmazsanız başınıza her şey gelebilir. Hristiyan olmamın bu konuyla pek bir alakası, bir önemi yok. Bu sergiyi çocukların görecek mi? Onlar da bizimle geliyorlar ama bu sergi sadece benim için ya da çocuklarım için değil, tüm Yoruba'lar için önemli. Benden büyük olan insanlar da evlerinde göremedikleri şeyleri görmek için buraya geliyorlar. Bu sergi sayesinde Afrika'yı daha yakından tanıyoruz. Burada olan herkes için bu sergi henüz keşfedilmemiş, oldukça zengin bir kıtaya açılan bir pencere gibi. Tüm bu ismi olmayan kafalar gibi, Afrika'ya ait olan ama henüz ismi olmayan o kadar çok şey var ki. Bu sergi sayesinde bu kavramları daha iyi içselleştirebileceğimizi düşünüyorum.